Mayıs 2022. Bu yıl kış çok geç bittiği için arılarımız fazla gelişmedi. Bu, bu yıl biraz soğuk bir kış geçti. Biz e, arımızdan bir bölme alacağız bizim anaç arılarımızdan biri. Mayıs ve Haziran aylarında aldığınız bölmeler çok çok daha iyi bir sonuç veriyor. Çünkü bu ayda çok güzel ana arı yapıyor arılarımız. son çok gayet sakin bir güzel arımız. Bölme alırken bir çerçeve açık yavrum bir çerçeve kapalı yavrum böyle yarım polendi gibi bir çerçeveniz varsa onu diğerini alabilirsiniz. Ben şöyle bir boş petek bir de geçen seneden kalan bir ballı peteyim var. Onu hazırladım. Şimdi bunun yanına bir kapalı yavru bir açık yavru ana arıyı gözeterek ana arıyı almadan ana arımızı mevcut kovanda bırakmaya çalışarak buraya bir bölme alacağım. Yaklaşık iki hafta sonra da gelip kanarı yapmış mı? Kanarı memesi yapmış mı? Bunu onu kontrol edeceğim. Dediğim gibi bu aylarda yapmış olduğunuz bölmeler genelde çok daha sağlıklı ve verimli olur. Şimdi kanarımızı gözeterek oraya bölme almaya çalışacağım. İki hafta geldiğimde şu son çitaya kadar kanarımız full kapalı yavrusu vardı. Bu aramızın anaç bir arı. Tekrar şimdi onu kontrol edeceğim Geçen sene Geçen hafta bu evet Son çerçeveye kadar Yavru Vardı aramızda İnşallah Aramız çok yoğun Buna Gayet evet güzel Şerbet Doldurmuş yavrular çıkmış bundan Şimdi şerbet giyin şöyle kenara Alacağım. burada önemli olan ana arıyı da bölme yaptığınız kovana almamak o yüzden geriden doğru başladım bakmaya burada kapalı yavrusuz ve haftalık kurtçukları olan bir çerçeve gayet güzel ve arı çok sakin burada biraz para yoğunluğu çok olduğu için evet günlük yumurtalar burada anarımız burada bir yerde olabilir yüzden anarımızı da gördüğümüz kovana almamamız gerekiyor evet günlük bu tarafta haftalık var paramızın bu tarafında günlük evet güzel evet mülüklerimiz var burada anarımız bu çerçevede olabilir diye bunu bir sakınacağım kenara anarımız uzun süredir bizim Arılığımızda, geçen yıl böldük bunu yine o anaç kovanımızdan aslında geçen yılın bölme arılarından evet aynı şekilde burada da gayet güzel günlükler var arılarımız gayet sakin her şeyin yolunda hazır yem vermiştik, onlar tabi yeşil yeşil hemen görünüyor ve belli oluyor yoğunlukta anarayı ayırt etmek galiba biraz zor olacak Şimdi her iki çerçevede günlük olunca biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekecek Bölme yaparken Hem günlük hem haftalık Hem de kapalı yavru yani süre gelen döngüyü bozmamak adına Hepsinden almamız lazım Bölmemize ki Orada da zincir bozulmadan Devam etsin Burada ben Anarımızı Göremedim öyle bir gireceğim arıyı almayı düşünüyorum ama ana arıyı görmediğim için de içim rahat etmeyecek pasta bölme için çok uygun bir çerçeve çünkü bir kısmı kurtçuklu bir kısmı günlüklü böylece arımız e, yapacağı ana arı memesini gayet güzel kendisi sağlıklı olanı seçebilecek burada büyük ihtimalle anarımız burada yok diyorum bu çerçevede bölme için bence uygun bu yüzden bunu alacağım bu tarafa bir de kapalı yavru almam gerekiyor parımızdan Dediğim gibi döngü bozulmadan işleyebilsin. Bu az bir kapalı yavru var. Geçen hafta bunlar komple kapalıydı. Çıkmış. Sakin bir güzel bir yavru, verimli bir yavru. O yüzden zaten bölme alıyorum bu arılarımdan. mevcut düzenini de bozmamaya çalışıyorum paradan zaten bir çerçeve aldık şu anda hala anarıyi göremedim evet şöyle çok güzel bir kapalı yavrusu var aramızın bu kapalı yavruyu da böleceğim kovana alacağım. Şimdi meğer anarımız bu bu kovanda kaldı diye tahmin ediyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Arı memesi saplamış mı? Arımız. Bir yandan da <gülüyor> ona da bakmaya çalışıyorum. Çünkü tam mevsim. Aç bu arımız pek böyle uğula yatkın bir arı değil ama yine de bazen arı kontrol edilmesi güç bir hayvan yapabiliyor çok güzel hiç bit felirtisi yok felirtisi yok aramızda gayet güzel Bu çerçevemizi de bir bakacağım çünkü Hala anarımızı göremedim. İnşallah o aldığım çerçevede değildir. Çok dikkat ettim ama burada da çok güzel şerbeti var. Arılarımızın bir tarafını henüz yeni kabartıyorlar. böyle evet polenli bir çerçeveye bakıyorum ama maalesef şu anda çok az bir poleni var terbetli ve yavrulu çerçevemiz şimdi tekrar araya bırakacağım. O diğer arımıza çerçeve daha vermek istiyorum ben bu arıdan ama bunun bir çerçeve bulamadım şu an buradan bir polenli bir çerçeve acaba var mıdır diye bakacağım. Fazla olsa bir kolene olan. <Gülüyor> Muhtemelen bu erkek arı alt gibi bir Özlü bir, bir, bir çerçeve. Yukarıdan öyle görünüyor. Evet. Erkek arı ve çıkmak üzere olan Kapalı yavrum. İçerimiz kalmak için uygun değil. Biraz daha kolay olacağını umut ediyordum ama bölmemizi alırken aynı zamanda bu kovanımızın da düzenini bozmamamız lazım. Ona da bir yandan satınıyorum. Evet bu da çok güzel çıkmak üzere olan, kapalı yavru olan bir çerçeve Şu Mevcudu çok iyi bu Parımızı bala götürmeyeceğim ben bu yıl Bundan bölme olarak, evet bunda kurtçuklu ve bu tarafında çok güzel polenli bir yarı var. Herki yarı biraz fazla ama bunu ben yaptığım bölmeyi alacağım. Böyle araya. bir petek daha vereceğim sonradan Hı. şimdi değil şimdi araya beyaz petek gireyim ana aramız buna da Hı. kavga atsın gayet güzel sakin ve güzel bir ara İnşallah ana arayı bölmemişiz Biz dikkat ettik ama Bazen olabiliyor. Şimdi o arımız yeni bir ana arı. Günlük ya da haftalık yavrulardan kendi seçtiğinden güzel bir ana arı üretecek. Seneye bir kovanımız daha olmuş olacak. Biz arılarımızı bu şekilde bölüyoruz. Arılarımızı bala götürmeyeceğiz bu yıl. Bazı zamanları burada olmayacağız, o yüzden arlarımızdan bölme alıyoruz. Şimdi söylediğim gibi en iyi arlarınızdan bölme yapıp benim alacağınız ay Mayıs ve Haziran ayları. O yüzden ben de arlarımı zaten kata çıkmakta çok geç kaldılar, yani e, mevsim çok soğuk geçtiği için komple şerbet doldurmuş arılarımız hala geceleri baya bir soğuk oluyor bizden fazla gelişemedi arılarımız normalde şu anda bu arılarımızın hepsinin katta olması lazım Ama maalesef evet buraya erkek arı yumurtası atmış ana arımız Hı. komple erkek gözü bu çerçeve bunu geçen hafta vermiştik gayet güzel kabartmışlar ve erkek gözü yapıp ana arıda erkek yumurtası atmış e, bu arımız diğer bir kadar çok güçlü değil ama bu da iyi bir arı güçlü bir arı şimdi bunda gayet güzel kurtçuk günlük ve kapalı yavru olan bir çerçeve şimdi ben bunu bölme yapacağım arıyı almak istiyorum kovana ama ana arıyı gözeterek mümkün olduğunca ben ana arıyı bölme yaptığım kovanın ana kovanın kendisinde bırakmaya çalışıyorum bazen hata yapabiliyor muyuz? evet oluyor ama şu an için şu ana kadar çok da fazla hata yapmadım öyle biraz erkek gözü var bunda. Kapalı, bu tarafında da kapalı yavru var. Gayet de güzel. Yani bölmeye alacağım çerçeve için önce gayet uygun. Anarımız da yok gibi görünüyor burada. O, maşallah burada anarımız. Az kaldı hata yapıyorduk. Geri döndük. Anarımız burada. Bu da geçen yılın ölme arılarından evet. Anarımız buradaymış maalesef. Az kaldı. Anarımızı bölüyorduk. Diğer kovana. Ha, çok büyük sorun olmaz ama anaç kovanda kalması her zaman daha iyidir. Anarımızın ee, yeni anayı yeni kovan yapsın gibi mantıkla düşünüyorum ben. Çünkü bu biraz daha kalabalık olduğu için düzeni bozulmasın. Evet. Bunda da kurtçuklu kapalı gayet güzel. Şimdi işim daha da kolaylaştı. Anarımızı gördüğüm için şimdi buraya gayet rahat bundan sonra almak istediğim çerçeveyi azı uğraşmadan durumuna göre alabilirim. Tabi bu aramızda da düzenini bozmadan, zayıflatmadan bu çıkmak üzere olan bir çerçeve ve biraz daha az hızlıca bunu da alacağım bu aramız diğeri kadar güçlü olmadığı için Fazla yüklenmeyeceğim ona. Şöyle bir temiz peteğim var. Temiz peteğimi bu araya gireceğim. Anlarımız ona da işlem yapsın. Bir de sona bir i̇şte böyle sona bir petek koyacağım. Anlarımızı gördüğünüz zaman daha kolay. Yürüyor işler. Bunlar geçen yıldan benim sakladığım temiz çerçevelerim. Arayı bala götürmeyeceğim için fazla petek işletmedim. Ee, şöyle 10-15 gün civarında tekrar bunlardan birer bölme daha almayı düşündüğüm için e, petek işletme ihtiyacı duymadım. İhtiyacım olmayacak diye. İnşallah çok güzel bir hanarı daha olacak çünkü demin böldüğüm arıda bu arıda geçen yıl böldüğüm arılar gayet güzel ana arı yaptılar. Gayet güzel sağlıklı oldu. İnşallah seneye genç bir tane daha ana arımız olacak.